Heyecanla beklenen Dünya Kupası 2018 Rusya'nın ev sahipliği ile, 14 Haziran Perşembe günü başladı. Çeyrek final takımları belli oldu. 6 Temmuz Cuma gününün son maçı, Brezilya-Belçika maçı olacak ve, Dünya Kupası'nın 22. günü oynanacak. İki takımın analizlerine geçelim. Brezilya 5 kere Dünya Kupası'nı müzesine taşıdı. Turnuvaya katılmak için 12 maç yapan tecrübeli ekip, 2 beraberlik ve 10 galibiyet ile turnuvaya katıldı katılmaya hak kazandı hücumda çok etkili olan ekip defans hattında da çok tecrübeli oyunculara sahiptir sonuç olarak turnuvanın favorisidir final maçında görme ihtimalimiz çok yüksek Belçika takımı 13 kere Dünya Kupası'na katıldı turnuvaya katılmak için 10 maç yapan ekip 9 galibiyet ve bir beraberlik aldı hücumda orta sahasındaki teknik adamlarla topu kanatlara veya ortadan forvet aklılı paslarla gol bulabiliyorlar defansı ise oyunculara, yoğun pres uygulayarak yapıyorlar. Belçika'nın yarı finale çıkma ihtimali var. Peki Brezilya ve Belçika maçı istatistikleri nedir? Maçı kim kazanır işte detaylar. %46 oranla Brezilya kazanabilir. %26 oran ile de Belçika maçı alabilir. Maçın berabere kalma olasılığı ise 28. Muhteşem bir futbol şöleni bizi bekliyor olacak. Turnuva analizleri devam edecektir. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi,